var. Şöyle bir baktım. Çato ben ve Fatih var. Onlar da e, Vural'ın gelme işiyle beraber iki kişi oynuyorlardı. Daha net bir taktik izlediler. Tek bir eve aldılar. Ufak Oğlum, bir geldi. Bu arada nereden gördü acaba? Yo, üstteki arkadaşını sıkıyor. Tamam tamam. Evet. Çatoya sıkmıyor galiba. Fatih'e sıkıyor sanırım. Az önce anlattığım lootlar işte yani. Adrenalin var. Üçüncü seviye kas gelek var. Silahlar çoktan alınmış. Daha ne olsun. Tertemiz, tertemiz. Ama burada pek bir şey olacakmış gibi gözükmüyor şu anda. Ama tabii takımların zaten burada çatışmasından ziyade daha çok şu anlık en azından yakınlardaki oyuncuların infosunu toplamak daha önemli. Yakındaki oyuncuların bilgisini toplamak daha önemli oluyor tabii ki de. M4 beril ikilisiyle oynuyor olacak ama tabii bu mesafede pek de dürtüşmek istemeyeceklerdir. Yani şimdi sub için oyun bitti. Önümüzdeki bir 5 dakika kilint. Evet bekleyecek. Yani bakmasan olmaz, baksan ayrı bir vakit kaybı oluyor bir yandan. Zaten kilisede çok az yer görebiliyorsun Fiona. derken. Aynen. Fiona de. Hemen orada polayı bulmuş ve polaların şöyle bir dezavantajı var ikinci emirimi 24ünü mü düşürdü aynen öyle zaten iki kişi oynuyorlar diyecektim artık müge ıı, tek başına müge tek başına kaldı şimdi burada Tony ve Caner de yavaş yavaş tabi alan kontrolünü sağladılar sakin şekilde bekliyorlar ya pochinki de en sevdiği bölgelerden bir tanesi. Aşağı yukarı sağa sola her yeri kontrol edebiliyorsunuz ve M1000 yok olmuş ne yazık ki. Bir skor geldi oradan. Şimdi burada tabi hemen luta çöküldü. Yok kaldırıyor. Bir yandan da Kemal'i kaldırıyorlar. Oo mükede bitirilmiş. Evet ne yazık ki orada canları sıkılmış gibi. Gazi fazla açık yakalanınca m affetmedi ve hemen M24'üyle güzel bir headshot. Tabi bedava bir skor olabilirdi bu. Bir yandan game bedel takım arkadaşını korumaya çalışıyor ama. Çok güzel ama, ama çok güzel. İyi korudu bu arada. Evet. Oradaki iki mermiyle birlikte belki de hayatta tuttu diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Adeta siper oldu takım arkadaşının bitirilmemesi için. Hay yani bakar Ben Allah senin önüne geçmezdim. Bitmiştin şu anda öyle söyleyeyim. Sisi atardım. Sağ teşekkür ediyorum. Hiç ya. önemli değil biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sisi atardım. Ha, yani oradan artık emekleyebiliyorsan ee, emeklerdin. Timurcu'yum korurdu beni. <gülüyor> Bir dahaki geldi. <PNPL'di. gülüyor> Bunu konuşacağız kendisi geldiğinde. Ben onu hallederim Timur'la, merak etme. <gülüyor> <gülüyor> o bir çıkar yol buluruz diye düşünüyorum Ga Timur'la. Gayet net. Uzakta bu arada gerçekten var. yani Gırgır Gır Şamata bir yana yüzde elli, yüzde elli paylaştılar. Evet evet, Bayağı Tam başarılı. %50, %50 Çok beğendim yani. biz bu tarz sahneleri, yani çoğu zaman espor'da bile görmüyoruz bu arada. Hı -hı. Gayet net bir oyun. Yani gayet etkilendim bu arada, tekrar bir düşündüm de. Evet. Yani Patı bakıyor oraya doğru. Anıl senle kaç bin saatimiz var? Bir kere senin öyle bana siper aldığını görmedim. Az önce bırakıp gidiyordun beni neden? Orada anlamışsın o dedi. şeyden. <gülüyor> o beni bırakıp loot'a gittiğin için her seferinde. Olay nasıl bana patladı ya? <gülüyor> Bak konuyu sen açsana. Olay bir de bana öcü öcü yani. Ya kayıtları var, biliyorsun. Gerçekten var. Kayıtları işte. var <gülüyor> yani Üçüle hiç söyleyecek yani. hiçbir kayıtları var. var. <gülüyor> Onları paylaşacağım. Herkes yarın bu çekişmenin ne demek olduğunu görsün. Sağda solda kesinlikle denk gelir ya. <gülüyor> hiç, hiç öyle bir konuda viral olmak istemiyorum ben. Yapacağım. Burada da aslında çok cüretkar. Doğu çok net görecek. Şu bir 6x sprey verilmesi %50 hasar ama hayır, hayır. Sonuç yok. İki kişi birlikte mi sıktılar yoksa tek bir sprey miydi ona tam emin olamadım. Bir AVM gördüm ben bu arada. Evet, bir tane AVM alınmış. Belki orada Maraz'ın atışı ile birlikte bir şeyler olabilirdi. Gerçi AVM'nin 4 mermisi var demek ki atmış. Yani Mezarcı bakıyor. Şimdi bir kere o atışları kaçırdınız. Çok. İkincisinde o tek ekip yani sıkıntı. bakıyor. Onu bir söylemek lazım ve Maraz burada AVM'si ile beraber dohu buluyor. Barışçı ve Mezarcı'nın daha sakin oynaması gerekecek haliyle bir süre daha ama zaten burada vursalar bile ikinci bir oyuncuyu almadıkları sürece ki aldıkları senaryoda da ben pek ihtimal vermiyorum. Üzerlerine gitmeyeceklerdir. Şimdi burada Barışçı'yı kaldırdı. Da. kaldırdı. Evet. Ya beklediğinden daha hızlı başladı bu arada. Bayağı daha hızlı başladı. Ya şuna üzülüyorum. Şimdi üçüncü seviye kaskın var. AVM atışı yiyorsun. O kask duman oluyor. Bir canı kaldı o kaskın. Yani... Bir mermi daha alır ama. <gülüyor> ya Bir mermi daha almasını alır fakat. O yakın mesafe savaşlarda sana hiç, verdiği evet. avantaj beni birazcık daha tabii. yükselttiği için. Ya i̇şte tam o işte, ikimizi ayıran nokta burası oluyor işte tam olarak. E, değil mi? <gülüyor> ben orada bir canlıyla devam ederdim büyük ihtimalle. Ya, tabii tabii ederim, etmekte Eder sıkıntı yok. Yo, yo, ben can sıkılması anlamda söyledim ya. Evet söyledim tabii ya. çok moral bozucu aynı zamanda. Ama burada mezarcının hiç öyle bir sıkıntısı varmış gibi durmuyor bu arada. Mezarcının en ufak korkusu yok ya. Gösteriyor çıt, gösteriyor çıt, devam. Maraz bir kez daha Dohu indirdi yani. O AVM susacak gibi durmuyor bu arada. Gerçekten susacak gibi durmuyor. Barışçı'yı tekrar gidiyor. Bir kez daha kaldıracak ve yani bu sefer o kasktan artık eser kalmadı geriye. Tamamen paramparça oldu. Ama yani Gatka tarafına gelmişsiniz bir yerde bir ikinci seviye kask vardır diye düşünüyorum. Ben de. Hop Apollo yakalanır mı? Temiz de bir sprey gibi gözüküyor aslında Gazi'den. Bu yakın savaş. Bedel yere düşüyor. Burada belirli ne yazık ki konuşamamış. ikinci oyuncuyu da kaybediyorlar. Gazi hemen oraya doğru yaklaşacak. Egoist pati tamamen bitirilmişti. Diğer tarafta önce bir game bedeli kaldırabilir. Kemal'e doğru tabii geliyorlar. Kemal tahminen bilgiyi verdi. Yani koştu durdun takım arkadaşını kaldırıyor dedi. Evet. İlk güç kullanımını da gördük. Aynen öyle ilk güç kullanımını. Şimdi gördük. Gazi hemen zaten kırıyor. Herhangi bir sıkıntı yok diğer tarafa doğru şöyle bir baktı. Gazi'den bir bomba denemesi 3-2 e oynamaları lazım. Bir güç kullanımı daha. Hemen kendileri de şimdi kullandılar. Karşılıklı speller gelecek burada gembeder yere doğru bıraktı kendisini. Beril'i öttürmek istedi ama ne yazık ki sonuç gelmiyor arka tarafta. Bir canı var. Gerçekten bir canı var işte. 3. seviye kasklıyoruz, yelekliyoruz. Bunun hepsinin birer sebebi var. Blood görmediğimiz yerde mezarcı indirmiş. Oraya doğru bir bomba denemesi geldi Gazi hemen eve doğru yaklaşacak ama öncesinde Kemal e attığı sprey başarılı. Elil etki sahibi olabilir. Bir bomba denemesi daha. Pikletmek istemiyorlar. Zamanlama kovalıyorlar aslında birazcık da. Üzerine doğru çıktı. Tekrar yere bırakmak isteyecek mi? Yarı canı var. Arka taraftan da bir destek. İkili güzel bir sıkıştırma geldi burada. Sayı avantajı, sayı avantajı, sayı avantajı. Çok net. Gayet temiz şekilde kullanıldı. Tebrik edelim. Şimdi burada Apollo takım arkadaşlarını kaldırıyor. Kemal ve Emin'le birlikte... Oyuna devam edecekler. Yani i̇yi oynadılar. Evet. Güçler de iyi kullanıldı. Yani kullandıkları güçler de işte etki alanının içindeki oyuncuların yerini gösteriyor. Gayet başarılıydı. Hı hı. Bombalar da iyi geldi ama senin söylediğin asıl yani bence en e, kilit nokta burada da bir... Ay. Evet. O hitler geldikten sonra, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o hitlerden sonra demişler ki abi biz burada çok riske atmayalım. Kendimizi biraz mermilere karşı koruyalım. Kalkanlar açıldı. Evet evet, devam et bu arada. Yerlerini gösteriyor demiştik. Yerlerini gösteriyor, gayet iyi kullanıldı ama senin söylediğin bir şey vardı. Sayı avantajını çok iyi kullandılar. Bir iki elinden ekibi de kutlamak lazım. Rakip takımı iki kişi yere sermeyi başardılar aslında, iki kişi olarak. Yani son oyuncu bir şekilde <gülüyor> e, hamle yapmak durumunda kaldı. Barışçı üzerinde iyi denemeler, o da... Barışçı'nın hiç korkusu yok. Yani evet. şu an kaskı yok, bir şey yok. Ona rağmen canı da olmamasıyla birlikte piklemeye devam etti. 2 hasarda attı. Gayet iyi. Kaskı iş. bu arada tamam özür diliyorum düzelteyim. Kaskını bırakmış. AVM'ye kaptırmak istememiş. Çünkü her türlü düşeceğini biliyor. Ya Barışçı iki turnuvadır zaten Tryhard oynuyor. Evet. Şimdi takımda Mezarcı ile Doğut da var. Onlar da aynı şekilde geçen turnuvada da çok Tryhard oynuyorlar da hatta aslında yani. ikinci mi olmuştu? Ben buraya olması? gelmişken ben de bayağı Tryhard oynardım. Bu evet. ortamın yerinde olsam onu bir belirteyim. Öyle olunca işte kask bırakmacalar vesaireler de geliyor bizde bırakınca sen kapıyorsun yerden ama normalde hiç hiç ya, direkt yani. çökerim yani böyle böyle <gülüyor> Yerine de kırık ne bir bırakır. Anlamaz. <gülüyor> kırık bir bırakır yerine de deyin ki baga girmiş deyip direkt devam. O 3 3 gözüküyor 3. <gülüyor> o güzel yere iyi tercih yapmışım ben. Bence gayet temiz. Direkt kat kaçıyor dedim daha diyebileceğim başka hiçbir şey yokmuş. Yine bugünkü şansım burada harcadım sanırım. Ortada da bir drop var. Hemen alanın ortasında. Bakalım tercih edilecek mi? Şimdi burada Amigo. Gördü sanırım ama e, tabii onların bir yandan da e, alanda kötü yerde olduklarını söyleyebiliriz. Kenarda kaldılar. Çıkmak menüslerindeler. Spreke'me doğru gitti acaba? Aynen öyle. Oraya doğru Ellerde bir giriş söz konusu. Ege hemen... Araca doğru bindi, Bu Maraz'la birlikte onlar da hafiften maviden kaçıyorlar. Tabii ki Doh pek de rahat bırakmayacak. Gatka kontrol tamamen onlardaydı ama Sabziron'un da... Yani bir AVM ile beraber zaten atışlarını almışlardı. Ben şu an biraz isyan ettiklerini duyar gibiyim. Yetmedi, yetmedi, yetmedi artık AVM, AVM, AVM kaçıncı <gülüyor> şat oldu ben bilmiyorum. İsa tabii ki de. Baktı, şimdi farkına. Vardı ama hayır. Atlayan oyuncu da gördü. Artık evde bir oyuncu olmadığını biliyor aslında. Hı hı. Yani burada kümelenmiş olmaları oyuncular da inanılmaz alanı. Yakınlar Bayağı. aslında ama açıktan koşmaları gerekecek. Kalimdor'a da o kadar net piklemeyebilirsin bu arada. Yani. Evet. Orada Yine olmuş. bu arada grozası var mı evet. aynı? Şöyle bir zorlamışlardı. Şimdi bunlar kontrol ediyor. Fatih'in farkındalar ama tam nereye gittiğini de göremediler. Şoto ben... Yani rakiplerin yerlerini aslında çok net bir şekilde biliyorlar. Ama henüz tam olarak bir görü, görüş alabilmiş değiller. Bir yandan kenara doğru şöyle bir gösterdi. Ya tabii artık hala Gatka'da kalabildikleri için e, rahatla ardı son alana kadar e, Doh Mezarcı ve Barış çok o yakın. bölgeden Barış indirilmiş şimdi bu sefer Aynı şekilde mezarcı ve onu kaldırması lazım. Aracı hemen yan tarafa doğru aldı. Arkasına doğru koşacak. Kalkanı kurdu. İçeriye doğru girdi. Bir pozisyon ayarlamaya çalışıyor orada. Sisi ile birlikte sonrasında camdan çıkacaktır ve kaldıracaktır diye düşünüyorum. Güzel kalkan geldi. Gayet net kalkan. kamera doğru atışlar Doh'tan. Apollon'un koşusunu açık yakalamak istiyorlar. Ağaç arkasına kalınca ile çok fazla yapacak bir şey yok. İpek oyunun ABM'sin hedefindeki isim. inanın onun yardımına yetişti. Dohta düşürüldü. Barışçı'yı zaten hızla kanamaya devam ediyor. Sanırım Barışçı'yı bırakacaklar. Evet bombalar da o tarafa doğru yönlendirilmişti artık. Barışçı... Çok dertli bir yerde kaldılar ya. Evet. Şimdi burada Kerim tabii ufak ufak ipeyi kaldırdıktan sonra Ayağından sağa sola dürtüşmeye devam etti. İlhan da şöyle bir bakacak. Yani rahatlar alan köşesi de olsa şu anda evet. fazla cover'ı olmayan oyuncuları teker teker cezalandırıyorlar adeta. Yani bu arada şunu söyleyelim ben İlhanların pozisyonda olmak isterdim. Ben de. Bir yandan baktığında senin o söylediğin... Ufak ufak sağı olur rahatsız etme mevzusunda en avantajlı ekiplerden bir tanesi onlar. Ayağı gözükecek, bir daha düştü. da aynen öyle Caner'i kesinlikle rahat bırakmıyorlar. Kalkıp çıktıklarında da bu arada yüksekliği kullanabilirler sislerle beraber. Kesinlikle. Oradaki iki tane daha açıyla da beraber aynı. Çok iyi. dibinde daha ne olsun yani. Evet. Gerçekten daha ne olsun. Sadece orada şunu söyleyeceğim. Bir tane yılan var. Kemal mi o? Galiba değil mi? Aynen öyle şimdi onu da gördüler. Kemal'i indirecektir Oo. büyük ihtimalle. Orada bir M4 spreyi gelebilir. Zaten kolay atışlar oldu burada. Kerim affetmiyor. Mermileriyle birlikte skoru çekmek istedi. Amigo'ya kaptırdı mı acaba? Hayır kaptırmamış. Son atışlar da başarılı. m kapıyı parçaladı. Doğu gördü. Evler birazcık kıymete bindi. Orada iyi de skorları var Ilion'un sabit duruyor Kazros'un pek kötü yerde yakalanınca tabii haliyle affedilmiyor. Fioneyms zaten kanamaya devam ediyor büyük bir ihtimalle burada kaderine terk edilecek. Tamam tek başına neler yapacak diyecektim fazla şakası yok gibi gözüküyor. Şimdi gününü kaldıracak burada Kemian. Ya bir yandan kalkan da kuruldu yanlış duymadıysam sesleri. Ya da yer mi gösterdiler emin değilim. Neler diyorsun öyle ya. Neler diyorsun öyle. Yer Abi bu affetmedi yani. O mesafeden evet. öyle bombayı ben beklemiyordum. Tek mermiye ihtiyaç var o merminin. Geldiğini gördük. Doh düşürmüştü. Mezarcıdan da hemen destek gelince. Halil'e onlar da iki skorla oyuna devam ediyorlar. o bir kez daha kaldırılıyor. Duhum boyun kaçıncı düşü ya? İki kere barış kaldırdı, bir kere burada kaldırıldı. Adam da geldi. dört galiba ama yani yaşamaya devam etti zaten önemli olan şey bu. Ama alanda da geldi vurulacaktır açık tabii böyle koşmaya devam ederse. Evet. Kolay yakalanacaklar galiba beş ama ne yazık ki bir altıncısı olmayacak gibi hissettim ben. Amigo tek başına. Yakalayacak Amigo Oo. iyi vurdu geriye doğru çıktı. Basar edecek acaba yok muydu? Şimdi Baş. bir basması lazım. Amigo o kadar çok net oynuyor. korkusuz ki gitmeden önce puanı da aldı. Beşinci leşini elde ediyor bu sayede. Evet gayet iyi bir iş şu anda onun adına. Bakalım oradaki ikiliye karşı da bir şeyler yapabilecek mi? Yani alan olarak şu anda daha iyi noktada. Onun da tabii ki bu yüksekliği terk etmesi gerekecek ama rakipleri biraz daha açık durumda gibi. Yakalayabilir Yani Amigo'nun şu anda 2'ye 1 olduğunu söyleyelim. Evet. Bu arada yüksekliği terk edecek ama Amigo hiçbir şey yapmasa bile zaten aslında Canel'le Tony ortaya çıkacaklar. Haliyle, daha doğrusu ondan erken ortaya çıkacaklar. Evet. Haliyle onun bence sakin kalıp ağaç arkasından ıı, vurmaya çalışması yeterli olacaktır. Gördüm emin değilim, o tarafa doğru baktı. Caner atışlarını gerçekleştiriyor. Amigo girdi bile adana şu anda. Sislerle ağaca girmesini engellemek istiyor. Aynen öyle, o burada sadece bir koşu yapmak zorunda. O koşu acaba başarılı mı sol taraftan piklememesine... Birazcık daha dikkat etmesi gerekiyordu. Tony'yi gördü, öbür tarafta sis var. Tony'yi kolaya vurur. Kolay Oo, vurur dedim o, ama o de. beni çıkartıyor. Güzel bir oyunla beraber. Şimdi burada galibiyete imza atmayı başarıyorlar.